Önce Ankara'nın 110 günlük suyu kaldığının açıklanması, ardından İstanbul'da baraj doluluk oranlarında ciddi bir düşüş ve beklenenin altında kaldığı ve susuz kalma tehlikesinin olduğu açıklanmasının ardından Bursa'dan da baraj doluluk oranlarının azaldığına yönelik haberler geldi. Bu haberlerde Türkiye günden güne kuraklığa mı sürükleniyor sorusunu akıllara getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen yağmur bombası sorusu da akıllara bir başka soru işaretini getirdi. Acaba yağmur bombası kuraklığın önüne geçmeye yeter mi? Detaylar videomuzda. Yapay yağmur, bilimdeki adıyla suni yağış, halk arasında ise yağmur bombası. Mevcut buluttan insan müdahalesi ile yağış elde etme yöntemidir. Temel hedef, enerji ihtiyacını karşılamak, kurak bölgelere su temin etmek, sisi dağıtmak, Doluyu önlemek ve hava olaylarını kontrol altına almaktır. Temeli, yağışa uygun olan bulutlara yoğunlaşma çekirdeklerini dışarıdan suni olarak vermektir. 1940'lı yıllarda gümüş iodir kullanılmasıyla çalışmalar başlatılmıştı. 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen sistem günümüzde 24 ülke tarafından aktif olarak uygulanmaktadır. Türkiye'de 1990'larda İSKİ tarafından İstanbul'da ve değişik zamanlarda İzmir ve Ankara'da uygulanmıştır. Bulut tohumlama olayı Türkiye'de günlük dilde yağmur bombası adıyla anılmaktadır. Gelelim yağmur bombasının nasıl oluştuğuna. Yağmur iki şekilde oluşur. Bulut katmanlarının çarpışması, buharların 0 derece altında aşırı soğur ve buz kristallerinin çekirdekleşmesi sonucunda meydana geliyor. Yapay yağmur nasıl oluşuyor? Bulutlar karbondioksit, azot ve çöl kumu ile buza çekirdekleniyor. Atmosfer sıcaklığına bağlı kar, sulu kar ve yağmur olarak da yeryüzüne iniş yapıyor. Bulut tohumlama ve yağışın nasıl gerçekleştiğine gelecek olursak bu sistemde Yağışın oluşabilmesi için öncelikle bulutun olması gerekiyor. Bulut, yeterince soğuduktan sonra havada doğal olarak bulunan ve yoğunlaşma çekirdeği adı verilen zerreciklerin su birikmeye başlıyor. Büyüyen damlalar yer çekimine karşı koymayarak yere doğru düşmeye başlıyor. Yoğuşmanın başlaması için yeterince soğumasına rağmen ortamda yoğunlaşma çekirdekleri yoksa yağış oluşmuyor. Suni yağışta bulutlara buz parçacıkları vererek yağış oluşturulmaya çalışın diyor. Bulut tohumlamada amonyum nitrat, kodmiyum iodür, bakır sülfür, kurşun iodür, karbondioksit buzu ve gümüş iodür kullanılabiliyor. Peki bu her yerde kullanılabilir mi? doğru kişiler kullanırsa büyük oranda fayda sağlıyor. Bulut toplamada dikkat edilmez ise yani bir dikkatsizlik söz konusu olursa olumsuz sonuçları da beraberinde getirebiliyor. Doğunun artması veya yağışın azalması bunlara örnek gösterilecek durumda. Uygulama sırasında özellikle önemli olan faktörler rüzgar durumu, hava şartları, Havanın yükselme hızı, soğumuş su damlacıkları, damlacıkların birleşerek büyüme özellikleri, çekirdek konsantrasyonu özellikleri göz önüne alınır. Tohumlamadan 15 dakika ile 1 saat içinde yağış almak mümkün. Yani bu işlem başladıktan 1 saat veya 15 dakika içerisinde yağmuru görebilmek mümkün. Genellikle yaz mevsimindeki kümülüs bulutları ile kışın görülen alçak bulutlar suni yağış için oldukça elverişli bulutlar olarak gösteriliyor. Bir yamaçtan yükselmekte olan orografik bulutlarda bulut tohumlamanın yağış artışına neden olduğu tespit edilmişti. Stratiform bulutları ise ince bulutlar oldukları için tohumlama ile yağış bırakıyor ve yok olarak yerlerini açık havaya bırakıyorlar. Tohumlama işlemi birkaç türlü yapılabiliyor. Genelde Uçaklar, yerden havaya atılan roketler ve jeneratörler kullanılıyor. Jeneratörler, yerden havaya yoğunlaşma zerreciklerini püskürtüyorlar. Bulut tohumlamanın yağışı %5 ile %20 arasında arttırdığı da görülüyor. Bazı yerleşim yerlerinde özellikle çiftçiler doluyu önlemek maksadıyla da bu tür araçlara başvurabiliyor. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya Ankara Büyükşehir Belediyesi veya Türkiye'deki herhangi bir büyükşehir veya il, kuraklıkla karşı karşıya kalma durumunda. Sizlerde biliyorsunuz. Su kaynaklarımız günden güne tükeniyor. Türkiye'de şöyle bir durum söz konusu. Barajların üstüne yağın suyu ve çevresine yağın suyu çekebiliyoruz. Biz yağmur sularından bahsediyorum. Fakat şehrin herhangi bir yerine yağın yağmur suyu doğrudan denize akıyor. Bu sayede de barajları ne yazık ki dolduramıyoruz. Benim bildiğim bu şekilde. Yağmur... Bombası kullanmak mantıklı mı? Evet mantıklı. Çünkü geçmişte de bunun yapılmış zamanları var. Ve şu anda da kuraklıkla karşı karşıya kalmış hatta kuraklığın içerisindeki birçok ülkede de yağmur bombası aktif olarak uygulanıyor. Fakat son kararı yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü verir ve o kuraklığın yaşandığı belediye başkanları da bu karar mercisindeki insanlar olacaktır diye düşünüyorum. Peki yağmur bombası sadece yağmur yağdırmaya mı yarıyor? Hayır. Hayır dolu fırtınaların da hafifletme özelliğine sahip. Bulut tohumlama, dolu fırtınaların yol açabileceği hasarlardan kaçınmak amacıyla da kullanılıyor. Ancak bu defa ısı zaten donmanın gerçekleşmesine izin verecek kadar düşük olduğundan higroskopik tomlama kullanılmıyor. Bu amaçla yapılan tohumlamada donmuş damlacıkların arasına çok sayıda küçük parçacık yaymak yerine daha az sayıda ve daha büyük parçacıklar yayılıyor. Bu sayede buz parçaları yağış sırasında tamamen erimeseler boyutlarının küçülmesi sağlanabiliyor. Aynı zamanda sis dağıtma özelliğine de sahip. Bulut tomlaması için bir diğer kullanışlı uygulama sis olarak da bilinen zemin esaslı bulutların dağıtılması. Küçük su damlacıklarından oluşan sis buz kristallerine dönüştürülerek ortadan kaldırılabiliyor. Sis dağıtma amacı ile Yapılacak tohumlama zeminden ya da havadan yapılabiliyor. İkisi arasındaki seçim, altyapı, topografya ve rüzgar gibi değişkenliklere göre de belirlenebiliyor. Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen yağmur bombası kullanmayı düşünüyor musun sorusunda ise şu anda almış olduğumuz tedbirler mevcut. Eğer bu tedbirler sonuç vermezse o zaman bakarız diye şeklinde cevap vermişti. Yağmur bombası kullanmak neden belediye başkanlarının son çaresi gibi görünüyor? Çünkü yağmur bombasının destekleyenleri olduğu kadar da desteklemeyen bilim adamları da var. Sonuçta yapay bir yağmur yağdırılıyor ve bu doğallıktan uzak olduğu savunuluyor. Aynı zamanda Birçok e, zararlı gazın da atmosferi salınacağını da düşünürsek birçok bilim adamı veya bu konu üzerinde uzmanlaşmış kişiler yağmur bombası atmanın insan salınırı zararlı olduğunu savunuyor fakat şu ana kadar bilinen herhangi bir zararı rastlanmadı bunca ülke kullandı birçok ülke kullandı ve sık sık kullanmakta olan ülkeler de mevcut fakat şu ana kadar herhangi bir rahatsızlığa veya insan sağlığına zararına rastlanmadı. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin de yağmur bombası hakkındaki görüşlerini oldukça merak ediyorum. Bu videonun altına yağmur bombası sizce kullanılmalı mı? E, faydalı bir şey mi yoksa zararlı mı? Karşı mısınız değil misiniz? Atılmasını ister misiniz? Bu konu hakkındaki fikirlerinizi aşağıya yorum olarak bekliyorum. E, videonun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdaki butonlardan... Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak da bana iletmeyi unutmayınız. Sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.